Kanka sınavda paslaşalım ha. Oğlum sen öğretmen masasına geç bakayım. Oğlum siz salak mısınız? Geri zekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonra iki padişah. Kimdi o? Adı Recep Ömer A'beriz. Okey, okey. Abo gerçekmiş gibi camdan atlı yok mu lan? Action orama <gülüyor> da o İtalyan oturuşu. Fransız oturuşu. Türk oturuşu. Normal olmak. Cidden yakışmış apaç olmak. Vay kardeşim, şekiller Paris'te. Yes yes of course. <gülüyor> Yok gelim bitti dondurum hadi. Nereden aldın? Sana sonra götürün. Hadi bekleme. Çık hadi çek, çek, çek. Okay, see you. Tamam hadi görüşürüz. Tamam hadi bir selam vereyim, ver. Tamam tamam hadi kapat. İngiliz hocalar. Be kids. Türk hocalar. 9 salih. bak. Hadi oğlum al bir tane de gidelim ya. Luzumu arkadan alayım. Tabii canım arkalardan al. Belki içmişlerdir de suyunu amına Çocuklar ben yeni Türkçe öğretmeniniz. Şöyle bir tanışalım. Run, durmuş. Dursun. Bu namına amına Daha derse başlamadan fiil çekmeye başladık. Bu ne lan? Ağza bak. Kız varken. Özellikle ağız yapısı bir harika, değil mi? Bir baba soruyor. Kime kalacak bu vatan? Dün size çakmadık mı ben? Ya ha ha ha. Anne, ne var lan? Bak. bana bunu dedi birader Hayır hayır. Lan bırak telefonu yüzümüze bak I, I, Ne oluyor lan I, I, I, Alan, I, I, I. Alalım alalım İkinci sorun lan İkinci sorun ne ikinci sorun ne Tamam hocam veriyorum hocam bir sariyo hocam <Gülüyor> Bu Muzaffer abi değil mi lan o? Ölmedi mi oğlum o? Rabbimin işine bak öldürmeyin Allah öldürmüyor ya 20. yüzyılın yeter be sus artık İkinci soru hazır Anasak da sessiz olduk hani dinlemek istiyor <Gülüyor> Lan Kanka aramızda sır ona göre. <gülüyor> tamam tamam, hadi sır kapattım. Oğlum etem Ayşe'den hoşlanıyormuş Abi lan hemen. Kızım deli misin? Tabii ben de çalışamıyorum. Ama boş ver, sen seninle çalışmacının beraber kalırız değil mi? Aman sakın çalışma, boş ver. Gizem kalemini verir misin? Gizem kalem var mı ya? Gizem kalemim oluyorum, yaz beni Gizem. İyi baba, siz ne yapıyorsunuz? Sağ ol baba, var param. Dersleri mi nasıl? Çöre aaa! Allah bırak! Sığır! Allah bırak! Çöre! Aşkım yılbaşında ne yapsak? Çok eğleneceğiz. <gülüyor> Aşkım bak havai fişek atıyorlar. Neyse uyuyalım hadi.